Üstad Krakon'un hepinizden merhaba arkadaşlar ben Emrah'ım. Bugün birlikte minecraft'a şu anda gördüğünüz gibi neredeyim ben evet ineklerden evet evet evet En sonki bölümümüzden yani ikinci bölümden itibaren biraz değişiklikler oldu. Şu anda şöyle göstereyim abi. Biraz geliştirdim ortalığı. Çevresel değişikliklere gittik. Ve şu anda bir şey var gördüğünüz gibi shader pack var. Bu şekilde gözüküyor ve daha güzel gözüküyor bence. Siz, de nasıl, siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama güzel bence hoşuma gitti benim gayet. Gayet güzel duruyor. Ve son olarak bir de şey geçtik. Ee, kar geçtik buz çağına. O şekilde ve kocaman ağaçlarımız oluşuyor artık. Ağaç bölümü yaptım burada bir ekstradan ağaç platformu. Yani Şu da çiftlik bölümümüzü biraz geniş geliştirmek için şey yaptım ama fazla gelişmedi yarım kaldı biraz ve son olarak şuradaki platformu da buradan tekrar genişlemek için buraya depolama şey olsun ekstra deme buraları da biraz daha genişleteceğim İyi, güzel olacak diye düşünüyorum buralar. Şunu atalım abi bir gece oluyor gibi. Ge ge gerek de yok gibi neyse. Başlıyorum abi. Kazmaya. Hızlandıralım burada hızlandıralım. Hey hey. hey. Ee, kurt geldi, köpek geldi, köpek. Dostum şöyle bir dur bakayım. Şu an shader çalışıyor mu? Optifine, Optifine. Şöyle bir gideyim karanlıkta. Evet. Optifine çalışıyor bakın bakın bak. bu Optifine'ın olayı. Hop yaptım şu an karanlık. Elim aldım meşalayı, aydınlanıyor etraf. Bu da Optifine. Aydınlatalım 1-2 yatayım abi Köpeği de yitelim abi Kemiğimiz 2'den 4 tane kemik var O kral en iyi arkadaş Gelsen şöyle şey yapayım Burada bir krep falan yok değil mi? Yok Kurt parçala Atıl kurt Aslanım kurt be Tamam otur evladım Gazmaya devam birbirlerine gelin iç savaş vurun bakayım ilk görünen öldüreceğim acaba kim kazanacak lan düşüye gelsene bana aynen teşekkürler İç savaş gider hadi ben öldürüyor nedenini öldürüyorum Kemiği aldık mı aldık tamamdır şurada meman garbozu gömen şu ağaçları da kessem alır gibi Tekrar keselim. Tekrar dikelim. Şu sandık geliyor böyle. Baya bir şey veriyormuş gibi. Hiçbir şey vermiyor halbuki. Abicim yine geldiler ya Hocam seni bir aşağı alsak o kask geldi aman aman demir kask Baya sağlama baya sağlama hocam ben şuradan bir sandık daha alıp şu itemler oraya fırlatayım Şu demiri de tak ama şu tarafa bu tar zaten depolama buraya kuracağım için sandığı da buraya koyayım diyorum Mantıklı bence Şimdilik Böyle saçma bir şekilde durabilir Yay kalsın abi lazım olur O zaman nokta kalsın Tamam Meşaleye alması da olur ekstradan işimize yarayacak bir şey gözükmüyor Tamam Tamam tamam Kırılda görülecek Bir tane şey gider Ana Lan Beyaz tilki Olur Lan tipi bak Ana Gel buraya yani Kutu bahis falan da gelecek değil mi lan onlar için özel bir yer mi yapsak? güzel olabilir ne diyon? olur mu? bak buraya bak buraya bak ama koyun falan bırakmıyor ha koyun, tavuk, tavşan her şeyi öldürür ee, buraya girmemesi lazım oraya girersen seni öldürürüz mecburen öldürmek zorunda kalırız dost tamam anlıyon değil mi? evet evet evet Ha görüldü bu da Şuradan bir tane kürek Demirden de yapabilirdik de Neyse Şu biraz daha demir yöne hey, Güzel şeyler var yine Bir de blok almış ağzına bir geldi tilki evet siz baya fantastik oğlum bak Şş, dostum dostum dostum dur dur dur dur dur gitti öldürüyor kanka dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur bir saniye geri zekalı abi tek atıyor lan şerefsiz millete Abi ortanın içinden geçti ya. İt o ilet. Biliyordum abi ya. Dur 1 2. 1, 2. Koyun bir tane iki, iki tane tamam. Bu burayı çift blok yapalım. Adam atlı çitin üstünde. Atlı çitin üstünde. Şundan alalım abi huşumuz var bir de huştan kapı yapalım tekrar bir. Huş yoksa önemli değil abi normal şeyden de yapabilir şu anda önemli değil. Şunun hepsini ver. Tekrar bu salaklar gitmedi. Hadi abi hadi abi. Seri seri. Şuraya bir de şuraya koysam. Atlayamaz herhalde bu kadar atlayamaz Abi Buradan da atlarsanız var ya Öldünüz siz yani öldünüz net şekilde öldünüz Buraya Şöyle bir tane daha atsam şöyle Şöyle Koyamıyorum koyamıyorum Heh, koydum Oğlum Heh, tamam buraya da koydum Bu şekilde çıkamazlar galiba diye düşünüyorum şu yanları kıralım abi. Oğlum, yemin ediyorum öldürürüm. Seni de öldürürüm bak. Acımam. Hayvan herifler. Katliam yapıyor ya. Oğlum de, tamam öldürdün birini. Hepsine niye giriyorsun lan? Adam gördüğünü hatırlıyor ya. Böyle bir şey görmedim mi Abi şu ışığa baksanıza ne güzel geliyor Hop oh, şu gelişe bak ya Mükemmel Bu canlıları nereye çekebilirim ben acaba Oğlum bu da beni öldürür Bu da beni öldürür Dedim ben öldürür dedim Kanka Sakin ol ve dur. Aldık merşeyi aldık gibi. Atlayamayan değil mi? Oho iyi bari iyi. iyi. İyi tamam. Orada gelsen. Üş, bu kadar item ne ara verildi lan. Üstüm boşaltayım ben bir yine. Oğlum az kaldı atlayacak ya. Ya şerefsize bak ya. Ben böyle bir şey vurmadım hayatımda abi He, Demin şeye girdik ya biz Hayvanlar öldürdü ya bu şerefsizler. Onu öldürünce Mecburen Buna gerek yok Küreyi alsam bir de şunu alsam Yeterli yani Bir de şunu alalım Madem toplu vuruş yapabilirim Hocam yerinde duruyorsun hem size. Oğlum Beni tilt ediyor şu an bu ya Ben şuraya yani şey yapalım Yükselteyim Full yükseltelim Giremesinler yani ne yapalım girmesinler şerefsizler Namussuz Şu üstten hatta gerekirse Dur o saçma oldu şöyle şöyle Şöyle yapalım Heh. Tamamdır Ya Buradan da yaşarsın artık Bordo verilirsin hak edersin kardeşim Şu gereksiz Arkadakini de boş bir şeyde kırarız tamam Tam korumalı bir şey oldu güzel güzel Artık iş şey yapamaz yani Buradan alabiliyoruz tamamdır Hadi lan git öldür. Aha seni buraya hapsetmiş olabilirim şu anda Aa, Aslında bitirgi farmı lan böyle bitirgi farmı bir şey yapılabilir ha Aklıma bir şeyler geldi şu acı devirsek mi Neyse bir uyuyayım uyanayım Abi şu ayın görüntüsüne bak bak bak böyle bir ay gördünüz mü hiç Geçemiyorum geçtim Böyle bir ay gördünüz mü hiç ya Şunun görüntüsünün güzelliğine bak ne güzel Bak şu etrafın görüntüsünün güzelliğine mükemmel ya Hey hey sakin ol Serseri tarafından vurulmuşuz en son Tilgagam hala orada. şu ağaçları bir devireyim ben En zevkli yeri şu anda burası oluyor Bunu şöyle hizalıyoruz Ve aşağı doğru bam bam bam Bu çabuk bitti Hocam fidan varsa fidanları dikelim. Tamam bu kadar fidan donatırız burayı. 4 tane gelmiş. Donatamıyoruz. Ne geldi acaba? Aha. Sanki buz gelmiş gibi geldi bana. Aynen. Buz. Ee, bu buzdan su çıkıyor mu abi? Eğer su çıkıyorsa şey yapabiliriz. Sınırsız su. Şu an sınırsız su bizim için e, hayat kaynağı olabilir. Buz. Bir saniye. Buzu kırdığımızda kırılıyor muydu? Buzu koysam şimdi erir mi yani? Hiç emin değilim. Kafamda deli sorular. Şimdi. Su nerede abi? Nereden nereye akıyor? Şuradan akıyor değil mi? Şöyle bırakayım ben bunu niye bırakayım? Bana bıraktım. Bu kendisi erir mi acaba diye düşünüyorum. Bence bu bırakayım. Eriyip şey yaparsa su haline gelirse erirmiş olur yani. Olmazsa kırarız elimizi bir de öyle deneriz. Emin değilim çünkü. Bir çapa alıp gelelim şuraları bir şey yapalım. Genişletelim. Lan. Namusuz. Sen ne yersin? Gel bak sana karpuz atacağım. Ben şaşıracaksınız. Yemesen yeme. Ben bunu da alak, bırak, bunları da ekelim. Toprağımıza saygı duyalım, geliştirelim. Bay havucumuz var çünkü. Toprak toprakları da ekleyeceğim abi. Olduğu yere kadar. Bir de bu da Bu da tamamdır. Krem lan kral. Aha. Vallahi sınırsız oldu. Tamam. Ee, bu sınırsız olduğuna göre. Ben giderim. Şu mikrofonun içinden geçiyorum. Elimle. Evet. Ee, gidelim şurayı genişletelim abi. Toprağımızla şeyimizi şey yapalım. Toprak alalım şimdi. Toprak, toprak, toprak. Evet, 64 tane toprak var. Ve platform yarım kalmıştı. Hatırladığım kadarıyla burada meşe var. Öbür sandıkta meşe varsa direkt yarım blok onu alalım. Orayı genişletelim. Güzel olur. Üff yarım blok meşe görüyoruz mü görz o zaman görmürsek yapacağız mecbur yapacağız hemen bir tane çıkmışlar TV bak hızlı bir ama bu meşeleri. harbiden hızlı bir yok kanka bize bundan lazım hepsini almaya gerek yok bu kadar yeterli olur şöyle yaptık hepsini Oğlum hepsini versene Heh. Şunu yolla Bunu al Hocam Allah Allah lütfen lütfen Şöyle koyalım elimizde bu şey var mı tohum var mı Tohum 8 tane tamam Şimdi şurayı bir genişletelim Aynısı Evet şu anda tarlayı bayağı genişlettim Son dokunuşları yapacağım B Bakayım şu suyu şöyle buradan hizalamışım şuraya bir yere kondurmuşum Bir daha kondurayım şu Tamamdır Oğlum Garip ya değişik Neyse. Şu 80'i tamı da ekelim. Tamam. Şu anda yeterli gibi. Şu an için iyi bence. Hocam bozuldu ya. Tamam, bunu da ektik. Bu kadar atabildik. Şunu da şöyle koyayım. Ee, buranın yolunu ben çift yol yapmak istiyorum. Aa, su, su akıyor. Buradan su akıyor. Niye böyle bir şey oldu? Anlamadım. Burayı şu şekilde yapmak istiyorum abi. Şu de Çit var mı varmış. Buradan geçirmek istiyorum. ramurabi yine gramdeli. Trende burayı 3 şeritli olarak çektik. Böyle daha güzel oldu. Daha bir geniş oldu. Ve buraya şeyler hayvanlar için kutup hayvanları için bir özel bir yer yapmayı planlıyorum ve kutup aysı var kutup aysı bayağı geniş sığımı ortak biliyor. Hem onun için hem de böyle bir daha güzel olur daha rahat olur ee, Çimbilo gelirse bir de çimenli toprak O gelirse burayı topraktan yaparız daha tatlı olur daha güzel olabilir Öyle yaparız daha güzel olur bence Şimdi biraz daha kazalım geçelim Evet tam dediğim olay bu. Bir tane kutubaysı. Şimdi bu kutubaysını ne çekebiliriz onu düşünüyorum. Balık var mı elimizde acaba? Yani Çekebilirsek balıkla çekebiliriz. Başka bir şey de çekebileceğimizi sanmıyorum. Kanka öte gitsene az öyle. Az öte git öte. Yani seni terk gönderirim ben oraya. Gel gel oraya gidelim. Gel gel. Orada bir şey yok. Ne oluyor lan? Oğlum sen de mi oraya girmek istiyor? He? Oğlum bırakın lan orayı. Oradaki. Allah Allah. Adamlar sıraya girdi ya. Böyle bir şey görmedim mi? Hoppa bir tane daha kurt geldi. Bir yerde kemiğimiz olacaktı öbür sandıkta o zaman. Hmm. Bu kurtu da evcilleştirelim abi. Sonra bunları çiftleştiririz çoğaltırız güzel olur. Geri attık kemiği. Neredesin tekrar gel. Kurt Agam. Hocam. Aynen böyle Gel sen de gel buraya Gel buraya gel buraya gel Hop hop Oturalım otur otur Aferin sana Aslında şu çimbolunu Çekebilirim ya yani. direkt çekelim bence Şuradan hizaladık Şöyle pıt pıt pıt Buraya kadar gelsin bir blok gelsin Dur. Oradan atlayamazlar değil mi? Atlayamazsınız değil mi? Seni bilmem de tilki yapabilir abi bunu Tilki buradan buraya hoplar şu çitin üstüne Bu çitin üstünden de şuraya çapraz atlayış yapabilir Beklerim yani tilkiden Neyse şu bak bu bu bu şuraya hizzalansın Buraya geçsin buradan sıçrasın böyle fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı -fıt buraya gelsin Şu şey olsun evet o öyle olsun o sırada ben şu ağaçları devreye tekrardan Tamam mı Siz buraları hızlandırılmış şekilde göreceksiniz zaten Evet şu anda ağaçları devirdim abi. Eee, depolama işine girmek istiyorum artık. Hem bu sırada şeyler de olsun diye düşünüyorum. Şu toprak şuraya geçsin. Çimen. Şuraya depolama kuracağım. Şuradan bir, bir şey daha çıkarım ve direkt ortaya gidelim? Buradan genişliyor muyuz ki bir daha? Genişlersek bu, bu tarafa doğru genişlemek daha mantıklı. Yani bir platform daha çıkıp bunun gibi böyle. O zaman. Depolamayı şu, şu bu tarafa kuracağız. Tamam mı? depolamayı buraya kuruyoruz abi. Buraya güzel bir depolama alanını kuracağım. Şimdi. Çalışmalara hemen böyle gerekli itemleri toplamaya başlıyorum. Şunu tekrar. Evet şu anda platform olarak tamam gibiyiz. Şuraya ben hatta bir tane crafting table yapacağım. drafting Şöyle yapalım abi. Şimdilik burada dursun da. Şimdi ne yapayım? Şuraya bir biraz hoş yapacağım. Hoştan çit yapayım birkaç tane. 600 shit. Bu kadar yeterli. Fazla bile. Ya bu nasıl mümkün olur? Hala anlamışlarım. Değişik. Tam yetti. Şimdi seni de kırdığımda gittin sen aynı. Şimdi şuradan başlayacağım. Baya bir sandık yerleştirebileceğim Tamam. Şimdi benim baya bir hunharca sandık yapmam lazım. Şeyde sandık vardı. O sandıklar yan yana kullanılabiliyor. Çünkü öyle oluyor denedim gördüm öyle oldu Çimbilo niye işe Onlardan bir tür Şunları alalım Şuradan ladinleri de alıyorum Çünkü baya bir ladin var bunlardan da sandık yapabilirim Şimdi çift üçlü yaparsam ben bu sandıkları benim 10 taneden 30 60 Abi benim baya bir sandığa ihtiyacım var Baya baya harbiden bir sandığa ihtiyacımız var Şöyle bir salladık Lan Lan meşe gitmeseydim meşe yapmasaydık neyse Şu arkayı da yapalım mı Şu arkayı da tamamlayalım madem Ucunu şeye vereceğiz şu şekilde yaparsak. Bak. Bunu böyle koyduk. Şunu alıyorsun baba. Böyle böyle devam. Yok mu sandık? Var. Dur önce şu yarımları bitirelim bak. Gel baba, sen de gel tamamdır. Arkaya düşeceğim diye korkam da. Al işte Shift basıp sandalye korsam böyle adam olacak? Oğlum bak kasıyor bak bilgisayar kasıyor Hoş değil Shedder'ı kapatsam mı be Size Shedder'sız halini göstereyim bu oyunu. Bir saattir böyle oynuyoruz ama Size bir shadersiz halini göstereyim size bak Shedder Kapalı evet, Bilgisayar saygı uçacakmış gibi hiç önemli değil uçabilir evet, Şu yandan görüyorsunuz bak yavaştan bir geldi Bir geldi oyun bak bak bak Aha bu ya Böyle de güzelmiş lan öyle çok şey değilmiş Yani bu bu oyun böyle Evet şuraları yine bu şekilde şey yaparız üstlerden bir tık bir şeyler yapılabilir. Şimdi biraz görsellik açısından birkaç düzenleme yapacağım. ve ee, Geliyoruz yine geleceğim. Bekleyin beni. Evet sonunda. Şu anda görsel açısından biraz daha güzel oldu bu şekilde. Dur şuraya da son bir dokunuş tamam. Evet böyle bir. Hafif oyma tarzı kenarlardan bir şeyler yaptım. Bence daha güzel oldu. Daha hoş oldu. Bence. Tabii ki. Şurada şöyle bir yükselen bir şekilde hafiften yüksek yerden yapacağım. buraya alet yerimizi. Şöyle. Dur dur dur dur dur, dur. olmadı. Aga gitti. Şöyle ha tamam böyle aynen taştan yapacağım tamam şöyle şey olsun burası da temelini atılmış olsun gideceğim yatacağım şurada enderman falan oldu. oğlum bu şey olmayacak herhalde ya. bizim kazmaya devam edelim en iyisi şu an bilgisayar şarjı olmasına rağmen şey oluyor elektrik a elektrik gitmiş aga ben de niye böyle diyorum şu anda bilgisayar her kapanabilir benim şey yapmam lazım e, video bitirmek lazım aga kayıt şey olur falan filan şu anda elektrik yok evet bu bölümün sonuna gelelim abi şey alalım evet, bölümün sonuna gelelim bence de Hoppa koyun meşe gelmiş. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Esen kalın. Şu anda yapabildiğim kadar hızlı bir şekilde bir şeyler kazmaya çalışacağım. Ee, bir tane daha kurt abim geldi. Artık ikinci bölümde yeni bir şeye çağ geçmiş oluruz. Lan? Aa, lan? abicim yok yok. Ya bir şeyler alıyor. şeyler oldu, gördünüz, değişik şeyler. Oha, oğlum bu baya epik bir şey oldu lan. Buraya camdan mı yapsak? Neyse, son bir adamlar baskın verdi, bir şeyler oldu. Baya havalıydı güzeldi. Neyse, kendinize iyi bakın abi, salacaklakalın.